Rüyada tuvalet kuyusu görmek, dini ve cebeleri yerine getirdiğine ve hayır işlerinde bulunduğuna, iyi huylu biriyle dünya ömre gireceğine ve çok mutlu olacağına, sıkıntı yaratacak bir durumda baş başa kalınacağına, dünya nimetlerine fazlasıyla düşkün olunduğuna, iman gücünün zayıfladığına, sıkıntıları aşarak ümit ettiği şahına, şöhrete, Sıkıntılı bir yapıya sahip olunduğuna, ayağa kalkacağına, yeni işler yapmak zorunda kalarak hayatta yeni bir sayfa açılacağına, üzüntülerin yerini sevince bırakılacağına, kendi kendine sıkıntı yapacağına ve mutsuz bir hayat yaşayacağına, sorunların sıkıntıların azalmasına, eldeki imkanların artmasına, yakın zamanda alacağı haberle yüzünün güleceğine, sevdiği kimselere de zarar verecek boyuta gelindiğine, hayata güzel pencereden bakmaya, hayırlı bir hayata, sağlık sorunu yaşamamaya işaret eden. Rüyada tuvalet tıkanıklığı, tıkanmış tuvalet, taşan tuvalet görülmesi tuvaletin bulunduğu yerde yaşayan insanlarda aşırı bir gerginlik ve sinirli olma hali olduğunu gösterir. Yani evdeki tuvaletin tıkandığını gördüyseniz ev halkında iş yeri tuvaletinin taştı, taştığını gördüyseniz iş yeri çalışanlarında bir umumi tuvaletin tıkılı olması ise ülke insanların da aşırı bir stres olduğu anlamına gelir. Sıkıntının bir müddet daha devam edeceğine yorumlanır. Benzer olarak su kaçağı, tesisat delinmesi, pis su kaçağı rüyaları da aynı şekilde yorumlanır. Rüyada tuvalet kuyusu görmek dini vecibeleri yerine getirdiğine ve hayır işleri bulunduğuna, iyi huylu biriyle dünya evine girileceğine ve mutlu olunacağına, sıkıntı yaratacak bir durumla baş başa kalınacağına, dünya nimetlerine fazlasıyla düşkün olduğuna ve iman gücünün zayıfladığına işaret eder. Sıkıntıları aşarak ümit ettiği şahına, takıntılı bir yapıya sahip olduğuna, ayağa kalkacağına, yeni işler yapmak zorunda kalarak hayatına yeni bir sayfa açılacağına, üzüntülerin yerini sevince bırakacağına, kendi kendine sıkıntı yapacağına ve bir hayat yaşayacağına, sorunların sıkıntıların azalmasına, eldeki imkanların artmasına işaret eder. Yakın zamanda alacağı haberle yüzünün güleceğine, sevdiği kimselere zarar ve boyuta gelindiğine, hayata güzel pencereden bakmaya, Hayırlı hayata ve ölene kadar hiçbir sağlık sorunu yaşamamaya işaret eder. Rüyada tuvalet kapısı görmek, insanları kendine hayran bırakmaya ve her daim ön planda olmaya, güzel meclislerde bulunmaya işaret eder. Hedefe ulaşmaya, kimseden bir korkunun olmamasına ve mutlu olmaya işaret eder. Kişinin hayırlı hadisler yapacağına, hadiselerde bulunacağına veya yaşayacağına, aldığı kararın zor olacağına fakat doğru karar aldığı takdirde yaşamada sıkıntılarla karşılaşmayacağına, ahlaklı ve düzenli iş yaptığına, mutsuz olacağına ve yaşama sevincinin kaçacağına, daha mantıklı düşünceler geliştirerek ferahlayacağına, başarılarınızla anılmaya ve duaların kabul olmasına işaret eder. Çevrede var olan çireli bir insanın dertleriyle dertlenmeye, çok kısa zamanda muradına ermeye, helal yoldan güzel gelir elde etmeye işaret eder. Bakımlı ve temiz olmaya özen gösterdiğine, dertlerine, deva hastalıklarına şifa bulunacağına ve mutluluğa, huzura elde işaret eder. Riyada tuvalet suyu görmek günahlardan arınmaya ve sabretmeye, hayata güzel bakmaya, hayatın düzene girmesine, hayata yeniden başlamaya, maddi manevi her daim sevdiklerinizin yanında olmaya ve yaşamaktan zevk almaya, istediğimiz her şeyi elde etmeye, çalışmaya işaret eder. Arzu ettiğiniz konuma geleceğinize, zaman zaman farklı yerlere, tatile ya da iş gezilere gidileceğine, hiçbir şeyden tam olarak emin olamadığınızda ve duyduğunuz yön eksikliğine, giriştiği işlerde başarılar elde edeceğinize tabir olunur kısmetlerin hiçbir zaman kesilmeyeceğine ve şansınızın kapanmayacağına, dış görünüş olarak herkesin beğenisi kazanacağınıza ve yıldızını, yıldızınızı parlayacağınıza, malının mülkünü muhtaçlarla bölüşeceğinize ve iyiliklerle beraber güzellikler içinde barındığı merhametli bir yürek taşınacağına, gerçek hayatta işini çok severek yaptığınıza, şansınızın yüzünüze güleceğine, kısmetinizin artacağına, düşünmeden söylediğiniz sözler yüzünden toplumda dışlanacağınıza, başarılı günlerin kapıda olduğuna işaret eder. Rüyada tuvalet taşması görmek, kişinin ailesinin içinde bulunan bir kişi sebebiyle yaşayacağı sıkıntının sona ereceğine, huzurlu ve mutlu aile yaşantısına geri dönüleceğine işaret eder. Kişinin eline geçecek olan, toplu ve çok miktarda olan paraya işaret eder. Rüyayı gören kişinin mal ve mülk sahibi olacağına, büyük bir servete sahip olacağına, geçim derdi nedir bilmeyeceğine işaret eder. Temiz tuvalet görmek, yapılan hataların telafi edileceğini ve kişinin nihayet kendisini rahatsız eden durumları, ortadan kaldırarak el altından alnının akıyla çıkacağına işaret eder. Yanlıştan dönmek manasına giren rüya, kumar, alkol ve kötü alışkanlıkların pençesine düşerek hayatını mahmeten, çevresine sevdiklerine zarar veren kimselerin tedavi olacağına, hayatlarını yeniden inşa etmek için, bu zararlı durumlardan kurtulmak için mücadele edeceklerine işaret eder. Alınan eleştiri ve uyarıları dikkate alarak hayata çekip düzen verecek olan kişilerin gelecekte bugünlerinden çok daha farklı bir hayat yaşayacaklarına ve tüm yanlışlarından gerekli dersleri çıkardıkları için aynı hataları yapmayacaklarına işaret eder. Maddi durumunu düzeltmek, boşlarını kapatmak, menfaatlere göre değil, iyi niyete göre hareket etmek ve daha düzgün biri olma istemek anlamına gelir. Rüyada temiz tuvalet görmek, işleri zamanında yetiştirmek, koşturmacıdan kurtulmak ve kendisine emanet edilen bir malı gözü gibi korumak demektir. Temiz tuvalete giren kişiler düşmanlarından ve kendisine iyi görünen iki yüzlü insanlardan kurtulur. Nazardan, uğursuzluktan uzaklaşmak, kötü insanlardan oluşan çevreden çıkmak ve daha düzgün eğitimli kişiye değer veren dürüst insanlarla arkadaş etmek demektir. Rüyada temiz tuvalet taşı görmek, hane içindeki yaşantının kişiyi her açıdan mutlu edeceğini ve sahip olan imkanını şükranla karşılandığını helal kazancın azla yetinmeyi ve nefes mücadelesi vermeden yaşanacağını işaret eder. Rüya sahibinin kalbin temiz tuttuğunu, amel defterini sehaplarla doldurmak için gayret gösterdiğini işaret eder. Rüyada tuvalet yıkamak bazen elden çıkacak mavi paradır. Çünkü rüyada tuvalette görülen şeyler genellikle mallık paraya yorulur. Bu nedenle rüyası tuvaleti temizlediğini gören kimse bir takım mallarını kaybeder ve elinden para çıkar. Rüyada tuvalet yıkamak helalinden kazanılacak temiz rızıktır. Bu rüyayı gören geçim sıkıntısı çekmez. Çalışmalarından başarılı olur. İş hayatında mutluluğu yakalar. Bu rüya zorlukla elde edilen mala, zenginliğe çalışıp çabaladıktan sonra kazanılacak mala işaret eder. Rüyada tuvalet aramak borç aramak anlamına gelir ve maddi sorunları tek başına çözemeyen, problemlere çare alakayın yakınlarından destek alan kişilerin sıkıntılarını işaret eder. Tuvalet aradığını gören kişi yardım alacağı bir daireyle baş etmek için uğraşır. Aile desteğinden yoksun kalanların psikolojik olarak kendilerini çaresiz hissettikleri bir dönemde yakın arkadaşlara başvuracağını ve maddi destekle yeniden ayağa kalkabileceklerini alamet eder. Hane içinde gerçekleşen tartışmaların evdeki küçük çocukları olumsuz etkilediğini, özellikle evli kişilerin eşleriyle aralarındaki gerginlik yüzünden evde huzur kalmadığını işaret eder. Aynı zamanda evli erkeklerin eşlerinden gerekli desteği görmeleri yüzünden başka bayanlara karşı ilgi duymaya başladıklarını ve duygusal açıdan rahatlamak için yanlış yollara gireceklerini işaret eder. Girdiği tüm tuvaletlerin dolu olduğunu görüp boş tuvalet arayan kişiler zamanında yanaşmadıkları fırsatlar yüzünden büyük pişmanlıklar yaşarlar ve geçmişe dönük yaşadıkları için bugünlerini değerlendiremezler. Bir anlık boşlukta yapılan hataların kişiye pahalıya patlayacağına, zevki aşırı düşkünlük gösteren rüya sahibinin maddi sorunlarını büyüyerek borç almak zorunda kalacağına işaret eder. Rüyada tuvalet taşı değiştirmek alınacak bir kararın aile bireylerini memnun etmemesinden ötürü yaşanacak pişmanlık ve üzüntünün ifadesidir. Rüya sahibinin herkes için iyi olacağını düşündüğü bir kararı alırken, kendi başına hareket etmesine diyecesinde eleştiri alacağını, bu durumu düzeltmek için epeyce uğraş verip yorulacağını işaret eder. Kirli bir tuvalet taşının değiştirilmesi ve aileyi rahatsız eden konuların çözüme ulaşabilmesi için, inisiyatifi ele alan ve rüya sahibinin hanesini rahatlatmak için her türlü fedakarlığı sergileyeceğini bildirir. Rüyada tuvalet dışı kırmak, yapılan bir işle zorluklarla karşılaşmak ve tahmin edilenden daha uzun bir Süreç geçirilse de kişinin amacına ulaşması neticesinde yüzünün güleceğini, aldığı hiçbir karardan pişmanlık duymayacağını ifade eder. Ev değiştirmek veya ev tadilatı yapmak anlamına gelir. Rüyada tuvalet kağıdı görmek işlenecek çok büyük bir kabahata işaret eder. Rüya sahibinin çok önemli bir hata yaptığını ve bunun başkaları tarafından bilinmesi istenmediği için yalanlar söylenerek örtbas etmeye çalışıldığını, ancak tuhaf davranışlarının çevresi tarafından kuşkuyla karşılanacağını ve er ya da geç yaptığı kabahatin herkes tarafından anlaşılacağını işaret eder. Bu rüyayı kişinin yaptığı hatayı telafi etmek için verdiği uğraşlara, çabalara işaret eder. Pişmanlık duyulmasına yapılan hatanın yüz kızarıcı bir tarafı olduğu gibi kişinin başkalarının gözünde çok küçük bir duruma düşeceğini ve hayatı boyunca bu olayı hatırlayarak utanç duyacağına işaret etmektedir arkadaşlar. Rüyada altın kolye görmek, toplumda yer edinmiş, hayır duaları almayı başaracak işlerin altına imza atan yüzü güleç, kalbi temiz, dinde ve ahlakta hem olgun hem de güzel bir kişinin varlığı ile işaret edilir. Rüyayı gören kişinin hatır gönül bilen, olgun ve aklı başında kimse olduğuna, vefasızlık, nankörlük ve haksızlık nedir bilmediğine, kendisine bir adım atacak olana koşacak kadar yüce gönüllü olduğuna işaret edilir. Rüyada altın kolye taktığını gören kişi maneviyatını yükseltecek, duygusal dünyasını hareketlendirecek, kişinin heyecanlanmasını sağlayacak kadar güzel olaylar yaşayacağına, rüya sahibinin hayatında çok olumlu gelişmeler olacağına işaret eder. Rüyada altın kolye hediye almak, rüya sahibinin gönül işlerinden yana çok heyecanlı ve duygu dolu günler geçireceğine, karşı cinsinden biriyle arasında çok romantik zamanlar yaşayacağına işaret eder. Rüyada altın kolye hediye edilmesi, altın kolye hediye almakla aynı anlama gelir ve rüyayı gören kişinin kendisini çok mutlu edecek, mücadelecek, gururlandıracak, bir o kadar da iyi hissettirecek bir ilişki yaşanacağına işaret eder. Rüyada altın kolye bulmak, rüya sahibinin kendisini düşünen, ona ilgi duyan ve yoğun duygular besleyen, toplum tarafından güven duyulan, sevilen ve sayılan temiz, dürüst bir kişiyle evlilik yolunda ilerleyeceğine işaret eder. Ayrıca bu ikilinin toplum için çok yararlı projelere imza atacağına yorulur. Rüyada altın küpe görmek hayırlara işaret eder. Rüya sahibinin hayatının her geçen gün iyiye gideceğine, işlerin ve kazancının artacağına, keyfinin yerine geleceğine ve yaşamın istediği gibi gitmeye başlayacağına işaret eder. Rüyada altın küpe görmek, rüya sahibinin maddi olanaklarının artmasının yanı sıra iç dünyasındaki huzurun ve mutluluğun da çoğalacağına işaret eder. Rüyada altın küpe hediye almak, bir kişiden gelecek hayırlı ve güzel bir habere ya da o kişiden görülecek iyiliğe, iyiliğe işaret ederken, bir diğer yandan da rüya sahibini çok memnun edecek, sevince boğacak bir haber alacağına işaret eder. Rüyada altın küpe bulmak iyi değildir. Şansın ve kısmetin kapanmasına, aksiliklerin baş göstereceğine, başarının, mutluluğun, kazancın azalacağına işaret eder. Rüyada altın küpe bulduğunu gören kişinin rüyası, sağlığının ve işlerinin bozulacağı anlamına gelir. Rüyada altın küpe taktığını görmek, rüyayı gören kişinin evladı ile yorumlanır. Rüya sahibinin evladının kendisi için çok hayırlı olacağına, sevgisini, saygısını kendisinden eksik etmeyeceğine, dinde ve ahlakta olgun ve güzel olacağına işaret eder. Bu da kişinin her zaman evladı ile gurur duyacağına işaret eder, buna yorulur. Rüyada altın küpe kırılması rüyayı gören kişinin hüsrana uğrayacağına işaret eder. Kötü haber almaya ya da kötü söz duymaya işaret eder. Rüya sahibinin duyduğunda kendisini çok özecek bir durumla karşılaşacağına işaret eder. Rüyasında altın küpe kaybettiğini gören kişi hesapta olmayan bir harcama yapmak durumunda kalacak. Bu da bütçesini zorlayacak demektir. Kişinin maddi sıkıntı çekeceğine ve bir süre bu durumda başa edebilmek için uğraşacağına işaret eder. Rüyada altın kaybetmek, rüyayı gören kişinin işlerindeki verimin düşmesine nedeniyle kazancının azalacağı günlerin geleceğine işaret eder. Rüya sahibinin gelirinin giderlerini karşılamaya yetmeyeceğine, kişinin geçip sıkıntısı içine gireceğine, elinden bazı mağaları çıkarmak zorunda kalacağına, yarınlarda yaşayacağı iyi ya da kötü günler için biriktirdiği parasını harcamak durumunda olacağına işaret eder. Rüya sahibinin yolunda giden hayatında karşısına bazı aksilikler çıkacağına, şansının ve kısmetinin kapanacağına, işlerin sekteye uğrayacağına, gelir kaynaklarının bir anda hızla düşeceğine yorulur. Rüya gören kişinin mesleğindeki performansının ve isteğinin düşmesi nedeniyle yaptığı işin kalitesinin düşeceğine, sanatının insanları memnun ve tatmin etmeyeceğine, bu nedenle kazancının düşeceğine, bunun tüm düzenini hayatını alt üst edeceğine işaret edilir. Bir kişinin rüyasında altın küpe kaybetmesi iyi değildir. <gülüyor> Rüya sahibinin içinde ve işinde sürekli yanlışlar yapacağına, kendisine hayır getirmeyecek kararlar alacağına, tüm aksiliklerin üst üste geleceğine ve bu nedenle mutsuz, üzgün, parasız, huzursuz olacağı bir dönem geçireceğine işaret eder. Rüyada altın künye kaybetmek Rüya sahibinin özellikle ticaret hayatında itibarının düşmesine neden olacak kadar gerileyeceğine, maddi anlamda güç kaybedeceğine, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacağına, bir süre temel ihtiyaçlarını karşılamak dışında bir şey yapamayacağına işaret eder. Rüyada altın bileklik kaybetmek, rüyada altın bileziği kaybetmek ile aynı anlama gelir. Rüya sahibinin bazı nedenlerle kendi işini veremeyeceğine ve eskisi kadar verimli olamayacağına, bunun iş yerinde kendisi için büyük sorun olacağına işaret eder. Rüya gören kişinin bu sebeple işini kaybetme tehlikesine karşı karşı kalacağına ve zor duruma düşeceğine işaret eder. Rüyada altın kemer görmek, kişinin girdiği her toplulukta yüksek ilgi göreceğine, iyi bir yer edinerek adından sıklıkla söz ettireceğine, kurduğu arkadaşlıkların ilişkilerin sağlamlığına yorumlanır. Altın kemer, korkulardan arınmaya ve verilemeyen kararlarda kolaylıklar görmeye, alınacak destekle daha zengin bir hayat sürmeye işaret eder. İkili ilişkilerde... İkili ilişkilerde kişiyi heyecana sürükleyen maceralarla dolu bir beraberliğin başlangıcının yapılacağına yorumlanır. Mesleki açıdan tabir edilmesi gereken rüya, eğitim hayatı süren kişiler için iş hayatına atıldıklarında çok büyük makamlara ulaşacaklarına ve resmi makamlarda önemli görevler alarak yurt dışına çıkacaklarına işaret eder. Fikirlerine ihtiyaç duyulan önemli alanlarda görüşlerden yararlanılan ve bilgili biri olacağına işaret eder. Değerli kimselerle beraber olmak, iyi eğitim almak, çok üst seviyeli bir yönetici olmak demektir. Rüyada altın kemer takmak, aile tarafından desteklenen iyi alışkanlıklar edinmeye, yeteneklerini geliştirmek için kurslara katılmaya, meslek edinmeye, çalışma hayatında amirlerden gelecek övgülere ve iyi bir maaşla hayatını kolaylaştırmaya işaret eder. Şans konusunda kişinin eksiklik çekmeyeceğini, can sıkıntısı yaşamayacağını, zor durumdan kolayca sıyrılayacağını işaret eder. Bekar erkekler için çalışan, kendi ayakları üstünde duran, ailesi zengin bir hanımla evleneceğine ve ondan alacakları destekle evliliklerini de rahat edeceklerine işaret eder. Rüyada altın kemer almak, kaderini değiştirmek, olumsuzlukları leğene çevirmek için çaba gösteren rüya sahibinin tuttuğunu koparan biri olmasının yanında gösterdiği çabalara dikkat çekerek herkesin desteğini göreceğini ifade eder. Gelecek planlarını kendi kararlarıyla yapan rüya sahibinin Hayırlı insanlarla tanışacağına, aklındaki hayalleri bu kişilerin vereceği destekle gerçeğe dönüştüreceğine işaret eder. Evlilik yapmak isteyen aile kurmaya niyetli kimselerin karşılarına çıkacak iyi kısmetlere işaret eder.